Hocam YouTube'a da canlı yayın aktarıyorum. Ben normal yansıtmış olayım. Tamam. Evet. Eulübünün evet. neşe, tamir hocam, bismillahirrahmanirrahim. Muhterem arkadaşlar, tamam. bizleri ekranları başında YouTube kanalında Oku Okut derneğinin başlatmış olduğu bu Kur'an'a, Kur'an'ı okuma ve okutma seferbelliği bağlamındaki bu bereketli Kur'an ziyafetine hepiniz hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün inşallah sizlerle birkaç sayfayı belki terennim etme, tefekkür etme, okuyabilme imkanını bulmuş olacağız. Hızlı hızlı gideceğiz inşallah. Planımız, programımız neydi? Her hafta bir cüzün ilk 5-6 sayfasını ne kadar okuyabilirsek sizlerle burada okumak, akabinde de geri kalan kısımları sizlerin bitirmesini hesaba katarak ikinci cüzü inşallah bu hafta bitirmeyi hedeflemiş olmaktayız. Yani kimi zaman kardeşlerim bazı ayetli kelimeleri de sizin için gerçekten bir kazanım olacaktır. Yani her ayeti isterseniz ezberleyebilirsiniz. Keşke onu yapabilsek ama onu yapamazsanız bile mesela bu sayfanın karşısında Sıbgat Allah Ve men ahsönü minallahı sıbgah Ve nahnü lehu abidun Mevlamız öyle buyuruyor. Allah'ın boyasıyla boyanın, Allah Allah'tan daha güzel boyayı vuran kimdir diye Mevlamız kend, kendi dinine, fıtrata dinin efendim ilkelerine uygun yaşamaya Mevlamız burada işaret buyuruyor. Ne kadar etkileyici bir ayet. Yine aynı sayfanın sonunda silke ümmetun gad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum ve la amma kânu ya'malun. diye buyurur. Onlar bir ümmetti gelip geçti. Eski peygamberlerden bahsediyor. Yani onların kazandıkları kendi lehlerine olmak üzere, yaptıkları kötü aleyhlerine olmak üzere yazılmaktadır. Onların yaptıklarına sizler Asla sorulmayacaksınız diye buyurulmakta. Bunlar hep bize Sünnetullah adına bir yasayı Rabımızın koyduğu ilkeleri bize bildiren efendim ayeti kelimeler olduğu için mesela bunları insan ezberlemeli, okumalı. Sadece burada öğrendikleriniz burada kalmamalı kardeşlerim. Eğer bunları böyle usulüne uygun bir şekilde başka yerlerde de anlatırsanız daha kalıcı olacaktır ve bir bakıma burada anlatıranlar böyle dalga dalga yayılmış olacaktır. Onun için bu iş yani sadece bizim anlattığımızdan ibaret sizin zihninizde kalmamalı. Onu pekiştirmeye çalışmanızı tavsiye ederim. Bismillah. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Seyekulü süfeha. Süfeha dedi. sefihin çoğulu arkadaşlar. Sefihler diyecekler. Sefihler dediği kimlerdir? Münafıklar, Yahudiler olabilir arkadaşlar burada. Onlar şöyle diyecekler. Minennas, insanlardan bazı beyinsizler, sefihler Şöyle diyecekler. Ma ne çevirdi? An kıbleti himilleti aleyha. Üzerinde bulundukları, olmuş oldukları kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. Kulilahil meşriku vel mağrib. Peki doğuda Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Beytül Makdis'e de dönsen, Kabe'ye de dönsen değişmez. Sonuç itibariyle yani yöneldiğin Rab aynı Rab olduktan sonra bunlara takılmamalı insan. Ya Yehdiyman Yeshau ile Evet, vicdarımız dilediğini doğru yoluna iletir diye buyuruyor bu ayeti kelimesinde. Kardeşlerim burada tabii ki e, efendim. Ben bir de e, buradan Abdullah hocam e, Celaleğini de açıvereyim. Tamam hocam. Orada da ne diyor ona bakıvereyim. Bu ayetin numarası kaçtı hocam? Hocam 142. ayet. 142 hocam. Bakarak suresi 142. Hemen oraya verin. Arkadaşlar şimdi bu ayet-i kelime niye nazil olmuş? Bununla alakalı e, e, şöyle bilgi aktarılır. E, buradaki süfaha dediğine cühhal demiş. Cahiller anlamında böyle ifade ediyor. Bu yani ayetin indiği anda e, daha denmemiş Ayeti kerime de el-istikbal minel-ihbar bil-gayb. Yani Allahü Teala burada daha dememiş olan ama diyecek olan ehli kitabın ya da münafıkların o sözlerine burada işaret buyuruyor. Burada el-yahud vel-müşrikin demiş Celale'in. Yahudiler ve müşrikler olarak ifade etmiş. Yani ma vel ne çevirdi? Yani ey-i şeyin salafen nebi vel-mü'minim. Yani peygamberi ve müminleri ne çevirdi? Bulundukları kıbleden beyt Makdis'e doğru namaz kılmaktan 6 ay kadar Peygamberimiz o cihete doğru namaz kılmıştı. Medine'ye geldiği zaman arkadaşlar. 6 ay kadar orada kılmıştı. Ama Yahudilerin bunu kendi politikalarına bir malzeme yapmaları gibi bir durum ortaya çıkınca bunun fayda vermeyeceğini gördü Peygamberimiz. Yani Kabe'ye doğru namaz kılma arzusu içerisinde idi. İşte bu ayet-i kerime onların bu durumuna işaret buyuruyor. Ve ketareke ceannaküm ümmeten ve satan. Evet diyor Mevlamız bu ayeti kerimesinde. Doğrusu biz sizleri vasat bir ümmet üzerinde kıldık. Ee, efendim ayeti kerimeyi açayım. Ümmeten ve Sizi vasat bir ümmet. İtidar üzere hareket eden bir ümmet kıldık. Niçin? insanlara tanıklık edersiniz diye. Başka? Ve yakuna resulü. Resul olsun diye. Kime? Aleyküm sizin üzerinize. Ne olsun diye? Şehiden şahit olsun diye. Peygamberimizin bir, ilk, bir özelliği de yani e, şahitlik e, gibi bir görevi vardı arkadaşlar. Ş yani şeyde de geçer ya ahsap Suresi'nde şahiden e, efendim mü mübeşşran ve neziran diye Peygamberimizin vasıfları orada ifade buyurulur. Onlardan birisi de kendi yaşadığı toplumun İnsanlarının yapıp ettiklerine, eylemlerine, davranışlarına tanıklık etmek idi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de e, Maide Süresinde öyle geçerim. Yüme Allahu Rüssüle <gülüyor> feyul gulun mana ücibtüm guyub. Peygamberlerin toplandığı Kıyamet gününde Allahu Teala size nasıl cevap verildi? Bu dini insanlara duyurduğunuzda size nasıl karşılık verildi diye sordukları zaman. E, tabi ki e, peygam peygamberler diyor ki ya Rabbi la ilmelena bilgimiz yok innekente allamur sen bilirsin ya Rabbi bizden sonra onlar ne yaptı ne etti diye peygamberlerin kendi ümmetlerine şahit ve tanıklık yapmalarına dair bu ay ayet-i kerimede ona işaret edilmektedir kardeşlerim. Evet peygamber ve sahabeler kendi yaşadıkları çağın şahitleri yani seni efendim e, bulundurduğumuz o kıble e, üzerinde bulundurduğumuz o kıble biz onu kılmadık. Ne kıldık? E, yani onu biz kıldık. İlla künte aleyha senin üzerinde bulunduğun o kıbleyi e, efendim biz kılmadık. E, i̇lla aleme şunu bilelim diye kıldık. Yani Beyt-ül seni Kâbi'ye çevirdiysek bunu çevirmiş olmamızın elbette ki bir nedeni var. Linaleme bilelim diye Resul'e tabi olanları bilelim diye yani Beyt-ül Mahdis'e dönünce Yahudilerin hoşuna gitti. Bu peygamber gerçek peygamber demeye başladılar. Yani çünkü onların da kısmen arzularına uygun benzer müşterek bir kıbleye e, yönelmiş olmakla onların da efendim e, önem verdiği, önemsediği e, efendim bu tür şeylere e, son nebinin de ittiba etmesi onların gönlünü tabii ki e, kazanmaya belki vesile oluyor gibiydi. Ondan dolayı başlangıçta onlar da peygambere sıcak başma, bakmaya başlamışlar idi. Tabii ki ne zaman ki ayeti kerime Mevla e, Beyt-i Makdis ile alakalı emri bildiren Mevla ki bu Kur'an'da geçmez arkadaşlar yani Kur'an dışında peygambere de vahiy geliyor idi. Biz böyle kabul ediyoruz. Kur'an dışında peygambere vahyin gelmesinin işaretlerinden birisi de bu. Beyt-i Makdis'e doğru namaz kılın diye Kur'an'da bir ayet yok. Ama bunu peygamber uyguladı. Nasıl uyguladı? Allah'tan almış olduğu Cebrail'in getirdiği talimata ve öğretiye uygun olarak bunu uygulamış idi. Bu ayette de onu görüyoruz. Mimmen bu ala akıbeyh. Yani akıbeyh dediği ökçeleri üzerinde arkadaşlar. Yani gerisin geri demek burada. Ee, yani ona uyanları uymayanlardan ayırmak için e, biz işte e, bilelim diye bu, bunu bir sınavın parçası yaptık diyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Akıbet derken buna işaret buyuruyor, buyuruyor arkadaşlar. Kur'an'da defalarca bu ayeti, bu kelime geçecek. Ve imkanet ve yani ve imkanet e, olsa da şayet lekebiraten e, yani ağır gelse de illa e, alellezine hedallah. Yani bu ancak e, Allah'ın kendilerine hidayet nasip ettiği kimseler için belki zor gelmeyecek bir husustur diye burada buna işaret buyuruluyor arkadaşlar. Bu in burada muhaffife olarak yani innenin e, tahfif edilmiş şekli olarak yani e, bir yer almakta. Onun ismi de mahsuftur. Yani ve inneha yani o Kabe'nin kıble kılınması, kânet oldu. Yani et-tevliye daha doğrusu dönüş oldu. İleyha ona. ve kebiraten kebiraten dediği şâh hakikaten İnsanlara zor geldi diyor. İlla alellezine ancak zor gelmez. Alellezine hedallah. Allah'ın kendilerine hidayet ettiği e, kimseler için bu zor gelmez diye buyuruluyor bu ayeti kerimede. Ve Allah Şunu bilin ey müminler. Allah değildir. Leydi <gülüyor> <zayi> edecek. Ada <gülüyor> yadi arkadaşlar zayi edecek değildir. İman hüküm imanlarınızı zayi edecek değildir. Şimdi kardeşlerim şunu bilin. Müslümanlar Beytül Makdis'e doğru namaz kıldılar bir dönem ama akabinde tabii ki Beytül Makdis'ten Kabe'ye dönülünce oraya doğru namaz kılanların namazının ne olacağı ile alakalı tabii ki bir problem ortaya çıkmış idi. Yani Müslümanlar bunu soruyorlar. Yani liyenne sebebi nüzulihe es sual ammen mate kable tahvil. Şimdi kıblenin tahvili yani beytil makdisen Kabe'ye dönme emri geldikten e, gelmeden önce vefat etmiş olanların kıldıkları namazlar ne olacak diye Müslümanlar bunu sormuşlar da Mevlamız da burada وَمَا li اللّٰهُ لِيُطِيْعَ اِيْمَانَكُمْ Allah sizin imanlarınızı zayi edecek, imanınızı zayi edecek değildir diye buyuruyor. Şimdi kardeşlerim buradaki imandan kasıt namazdır. Yani burada enteresan bir şekilde Allah namazı iman olarak burada tanımlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de gençler yani vücüh ve nezair diye bir konu vardır. Bizim tefsir usulünde yani bir kelime bir yer birden fazla anlama gelebilir. Mesela iman kelimesi iman anlamına da geliyor. Bu ayette olduğu gibi salat anlamına da gelebiliyor. aynı kelimesi göz anlamına da gelir. Pınar gözesi, çeşme anlamına da gelebilir. Başka anlamlarda da kullanılabilir. Onun için kelimenin birden fazla anlama gelmesine biz efendim vücuh diyoruz. Birden fazla kelimenin aynı anlama gelmesine de ne, da, ne zair diyoruz. Bunu inşallah okursunuz sizler. Bu ayeti kerimede de işte onu görüyoruz. "Bemâ kenallâhu liyudî'a îmânakum." Allah sizin imanlarınızı zayi etmez, imanınızı zayi etmez. Yani Beytül Makdis doğru kılınan namazları Allah zayi edecek değildir. Yeni gelmişken söyleyeyim gençler. Gerçekten namazı ihmal etmemeli. Namazı kılmalıyız. Namazımızda yani hele bir de vaktinde kılarak buna özen göstermenizi yani sizlere, siz kardeşlerinize bekleriz ve isteriz. Şunu bilin ki yani namazın başından sonuna bir imani dirilişin efendim özellikleri var. Tekbir alarak Allah büyüktür diye başlıyorsunuz ve rükûsundan secdesine hep Allah'la beraberliğin hissedileceği bir takım efendim o anlamda halleri orada yaşıyorsunuz. Namazın sonunda kelime-i şehadet getirerek tahiyyatta imanımızı orada tazeliyoruz. Semi Allah'u lümen hamide yani Allah kendisine hamd edilenin hamdini işitti, işitir diyoruz. Arkasından Rabbena alekel hamd diyoruz. Başından sonuna Allah'a yakarış, Allah'a ünleme, Allah'a feryat etme, Allah'tan bir şeyleri isteme gibi içinde hep her şey var. Onun için namaz, bu anlamda dinin direği olarak görülmüş. Mevlam bu namazla bizim efendim bağımızı ihmal edenlerden bizi eylemesin. Onların arkasından bir nesil geldi diyor Kur'an'da. فَخَلَفَ <gülüyor> مِنْ بَعْدِهِمْ خَالْفُنْ اَدَاءُ السَّلَاةَ Namazları zayi ettiler diyor. Namazı zayi edenler tabii ki günaha dalmış olacak. Bir başka yoruma göre onlar gayya kuyusunu cehennemin uçurumunu boylayacaklar denmiştir. فَسَفَ يَلْقَوْنَا gayya Onun için aman ha namaz, aman ha namaza dikkat edelim İnnallaha bin binnaz Allah insanlara karşı raufun, elbette ki merhametlidir rauf dediği burada arkadaşlarım yani e, şefkatle muamele edendir rahim de merhametiyle muamele edendir Mevlamız elbette ki kullarına böyle e, bir zıfk ile muamele eden yüce bir kudrettir bu ayet-i kerimede peygamberin haline işaret buyuruyor kad nera, buradaki kad tahkik içindir. Gerçekten doğrusu, takallübe ve şike nera biz görüyoruz. Nera takallübe ve şike fisseme takallük dedi, çevirmek yani tasarruf anlamında. Yüzünü semaya doğru, namazda peygamberimiz gençler semaya doğru yüzünü biraz kaldırır imiş. Senin yani niye kaldırır? Ya Rabbi ne olur çıkıp bile değilsin, Kabe olsun, ben orayı istiyorum diye arzusunu hissettiren bir bakışla Semaya doğru bakıyormuş. Rabbimiz de işte falan överliyen biz elbette ki seni çevireceğiz. Buradaki le teklik için sonu da nun var. O da teklik nunudur. Elbette ki biz seni çevireceğiz. Kıbleten öyle bir kıbleye ki tardaha radiye yardadan tardaha sen ondan hoşnutsun. Yani cümleyi toparlarsak elbette ki biz e, senin razı olduğun, istediğin, sevdiğin kıbleye çevireceğiz. Artık bundan sonra işte bu ayet arkadaşlar namazda indi biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Peygamber namaz görüyordu. Öğlen ya da ikindi namazı. O esnada bu ayetler Peygamber'e namazda da nazil oldu. Fevelli ve çeke şofra haram. Yüzünü mescidi haram tarafına çevir diye buyurdu Mevlamız. Peygamberimiz de o namazda tabii ki sahabesiyle beraber e, yani duvar diyelim ki kıble tarafına idi. Tam ters duvara doğru döndüler ve bir bakama cemaatin öndekiler arkaya, arkadakiler öne geçmiş oldu. Böylece o namazda iki kıble ile camide kılındığı için Mescid-ül diye bilinir Medine'deki o mescid kardeşlerim. Burada Rabbimiz ve veçheke, yüzünü çevir Şatr-ül Mescid-ül Aram Şatr dediği taraf demek, yan demek tamam mı burada? Yan nahvi anlamında gibi bir şey Mescid-ül Aram tarafına Çevir buyuruyor Rabbimiz. Vahayfi ma nerede olursanız olunuz, nerede bulunursanız bulunuz. Yani ümmete burada bir kitap var belki. Çünkü çoğu gelmiş. Küntüm dediği için arkadaşlar. Vahayfi ma küntüm. Fevr luvucu huküm Yüzünüzü çeviriniz o tarafa doğru. Ama ne zaman? Yani fısılaat namazda, namazda iken yüzünüzü o tarafa doğru çevirin. Ve innelatine ütürlü kitab. Aslında kitap ehli olanlar le elbette ki bilirler yani neyi bilirler et ilel kabe Kabe'ye dönüşün Kabe'ye dönüşün Kabe'nin bir kıble olmasına dair olan bir husus olduğunu bal gibi bilirler ennehu ennehul hak min bu hükmün yani Allah'tan gelen sabit bir hüküm olduğunu onlar bilirler ve mallahu bi amma ya'melun Allah onların yaptıklarından gafil değildir diye buyuruyor arkadaşlar yani burada e, e, yani e, Peygamberimizin vasfı onların kitaplarında olduğu gibi kıblenin tahvili de e, bu anlamda ehli kitabın kendi kitaplarında bilinen bir husus olduğu ifade edilir. Kardeşlerim. Burada da onu görmüş olmaktayız. Evet. Allah onların yaptıkları işlerden gafil değildir. Burası ya ve ta diye de okunmuş. Ya melun dediği zaman onların yaptıkları Tam melun deyince sizin yaptıklarınız diye o zaman müminlere de yani bir ta ile olursa Eyhel müminin olur ey müminler min imtisali emrihi yani onun emrine imtisal etmeniz nedeniyle Allah sizin yaptıklarınızı bilir. Ya da olursa ve Allah bi gafil amma ya yani o zaman Eyhel Yahud. Yani min inkar emri kıble yani Kabe'nin e, kıble olmasını inkar etmenize dair olan sizin o tutumunuzu Allah çok iyi biliyor şeklinde bir durum ortaya çıkmış olabilir. Ve le inne eteytellezine ve le inne eteytellezine sen ehli kitaba getirsen bir külle ayetin bütün ayetleri ma tabi'u kıbletek senin kıblene onlar asla tabi olmaz. Senin yöneldiğin Kabe'ye asla onlar Dönmez. Sen onlara altı ay onların kıblesine döndün. Ama onlar senin kıblene dönmez. Sen onların yöneldiği, onların kendi kitaplarında var olan hakikatleri kabul ettiğin halde onlar senin Allah'tan gelen hakikatlerini kabule yanaşmazlar. Gerçi bundan sonra artık sen Allah'ın emrine uyduğun için ve ma ente bitabiin kıbletuhum sen de onların kıblesine elbette ki tabi olacak değilsin. Niçin? Yani çünkü onlar e, yani ee, e, İslamla onların bağı artık e, ona yanaşmak gibi bir artık onlarda bir bir bir hareket söz konusu olmadığı için. Gerçi şurada da bir gerçektir ki ama bağduhum bir tabiin kıble Onlar da aslında birbirlerine kıblesine tabi olacak değillerdir. Böyleyse çünkü Yahudilerin kıblesiyle Hristiyanların kıblesi, Beitin Maktiste bile yani bir e, onların e, e, efendim değişik olduğu bir kısmının doğu bir kısmının batı tarafında efendim onların yöneldiği şeklinde de kitaplarda bazı bilgiler aktarılır arkadaşlar. Yani el-Yahudu kıblete nasara ve bil-aks diye ne Yahudiler Hristiyanların ne Hristiyanlar da Yahudilerin kıblesine tabi olacak değillerdir. وَلَيْنِ اِتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ لَيْنْ شَائِتْ اِتَّبَعْتَ اَهْوَاهُمْ Onların hevalarına Ehva burada hevanın çoğulu arkadaşlar. Arzu istek demek. Uyacak olursan neden sonra? Min ba'di den sonra. Ma ol bir şey ki ca'eke Sana gelin ilimden sonra şayet sen efendim tabi olacak olursan onların hevalarına inneke sen o zaman izen bu durumda leminez zalimin zalimlerden olursun. Yani in ittiba in ittiba'at ittiba'atehum Fardan. Farz-ı muhal olarak demiş celale Onlara tabi olacak olsan. Şunu bilin ki e, gençler Peygamberimiz öyle buyuruyor. La yu'minu ehadukum hatta yukuna hevahu teba'an lima ciltübih. Arzularını benim getirdiğime tabi kılmadıkça sizler kamil mümin olmuş olamazsınız diye buyurur. Heva ve arzuların dine tabi kılınması isteniyor. Bunu da unutmamamız gerekir Sevgili kardeşlerim. evet bir sonraki ayet Elledin Ellezina ataynahu'l O kimseler ki ateyna biz verdik hum onlara el kitap kitabı verdik. Cümleyi toplayalım. Kendilerine kitap verdiklerimiz yarifunahu onu bilirler. Oradaki hu zamiri iki şeye gitmesi muhtemeldir arkadaşlar. Tefsirlerde bu zamir ya peygambere gider ya da Kabe'nin kıble olması meselesine gidebilir. Yani kıblenin tahvili meselesine gidebilir. Yani ikisine de işaret ediyor olduğuna dair kaynaklarda bilgi vardır. Yani kendilerine kitap verilenler peygamberi de Kâbe'nin kıble olmasını da bilirler. Kem abna ebnaahum yani kendi çocuklarını tanıdıkları gibi. Yani eee ebnaahum binaatihi fi kutubihim. Yani kendi kitaplarında o peygamberin vasıflarını bilmeleri ile alakalı bir durum vardır burada. Abdullah bin Selam diye bir tane Yahudi var. Eskiden Yahudiydi sonra Müslüman oldu. O diyor ki: "Laqat araftuhu hiyne raaituhu kemaa'rifu ibni ma'rifetim Muhammed eşhed" diyor. Yani ben diyor onu gördüğüm zaman diyor, kendi çocuğumu tanıdığından daha hatta daha da şiddetli bir şekilde o peygamberle alakalı bu vasıfları, Tevrat'ta gördüğüm vasıfları görerek onu efendim tanımıştım diye söylediği nakledilir Allahu alem. El hakku min rabbik fala ne min el mumtirin. Tabii ki eee ve inne feerikan minhum Onlardan bir grup leyetumun el hak. Gerçeği gizlerler. Vehum yalemun. Buradaki vav vav haliyedir. Vehum yalemun bildikleri halde diyeceğiz arkadaşlar. Bile bile onlar hakkı gizlerler. Peygamberin vasıflarını kıblenin Kabe'nin kıble olması meselesini gizlemelerinde olduğu gibi. Elledin Atenahum kitap kitap verilenler ya onu tanırlar ha orayı okuduk. Bir daha niye dönüyorum hocam işte. Evet el Hakumur Rabbike gerçek Rabbundan gelmiştir falatekünen emirler mümterin asla şüphe edenlerden olma buyuruyor Rabbimiz bu ayet-i de şüphe edenlerden olma. Hangi konuda yani dinin hükümleri ile alakalı kâbe'nin kıblı olması ile alakalı. Kendisinin peygamber olmasıyla alakalı şüphe edenlerden olma. Sen Allah'ın elçisisin. Bundan katkı, şüphe içerisine düşme. Her kişi için yani kullin dediği her ümmet için arkadaşlar her toplum için vardır. Vişhetün ne vardır? Bir yön vardır. Yani kıbletün demek bu. Bir kıble vardır. kuve müvelliha. Onun yöneldiği namazda ve ibadetinde yöneldiği mutlaka Yahudilerin de kıblesi var. Hristiyanların da bir kıblesi olmuştur. Yöneldikleri kıble birlikteliği efendim sağlar arkadaşlar. Yoksa bir yön olmasa o zaman bir dağınıklık olur. Çeşme çeklik olur. Ve toplum içerisinde bir dağınıklık meydana gelir. Onun için Mevla, Ümmet-i Muhammed içinde Kabe'nin kıble olmasını emir buyurmuştur. Bunlar işin özü değildir. Kıble, ora olsa bura olsa ne yazar? Yani Mevla onun için buyurur ki feynemate vellu esemme veşullah. Nereye yönelirsen yönel Allah'ın zatı ile sizler karşı karşıyasınız diye buyurur arkadaşlar. Bunu bilmemiz lazım. Öyleyse siz buna takılmayın. Festebikul hayrat. Hayırda yarışın. Badiru ile taati ve kabulüha. Yani itaat için iyi, iyi amelleri yapmak ve onun kabulüne dair ibadetlerin rükünleri neyse onu yerine getirmeye çalışın. Diyor Mevlamız bu ayeti kerimede. Eyni nerede olursanız olunuz, bu dünyada ye'ti Allah sizi bir araya bir gün getirecektir. Hangi gün? Yecma'ukum yovmal gıyame. Gıyamet günü sizleri bir araya getirecek, toplayacak. Fe ucazikum bi amalüküm, yaptığınız amellerle Allah-u Teala size, orada mükafatları, neyse yaptığınızın karşılığı onu size taslamam ödeyecek, karşılığını verecektir buyuruyor. Evet, inna Allah'a ala şeyin kadir. Allah her şeye kadir olandır, buyuruyor. A'menna ve sattakna. Bu da seferilikle alakalı bir durum arkadaşlar. Yani nereden çıkarsan çık ya da nereye gidersen git. Liş seferi demiş Celalihim. Sefer için nereye gidersen git. Medine Medine'den başka e de gitsem, başka yere de gitsem Yemen'e de gitsem, Şam'a da gitsem. Nereye gidersen git. Yolculuk esnasında fevelli ve çekem Yüzünü çevir. Şatr'al Mescidül Haram, Mescid-i Haram tarafına doğru çevir buyruluyor. Rabbimiz burada. Ve innehu vel rabbik. Evet, bu demin de geçti. O Rabb'ından gelen bir haktır, bir hükümdür. ama Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Mevla yaptıklarınızdan gafil değildir. Bunun bu ayet-i kerime tekrar etti. Li beyani tesavi hukmi sefer ve gayrihi. Yani yolculukta da kıble aynıdır mukim olan insan için de aynıdır. Onun için burada bu hüküm tekrar edildi diye bir açıklama yapılmış. Yine Mevla bunu tekrar ediyor. Hemen nereden çıkarsan çık, fevelle vecheke hacia'l Haram yüzünü mescid Haram tarafına çevir. Hazarda ve Seferde buna dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Ve haythu nerede olursanız olunuz ey ümmeti Muhammed. Ve haythu makuntum fevallu wujuhakum sizler de yüzünüzü çeviriniz yüzünüzü şatrahu onun tarafına doğru nahvahu demek arkadaşlar bu onun tarafına doğru yüzünüzü çevirerek namazınızı kılınız. Şunu da biliniz yani bu kıble ile alakalı bu hüküm size niye verildi? Mevla niye bunu sizlere emretti? Elbette ki burada bir hikmet var. Mevla burada sizlere tabii ki imtihanın bir parçasıdır bu kıble ama Mevla burada e, tabii ki kıbleyle alakalı لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّ Evet yani size ehli kitabın ve da kafirlerin bir kanıtı olmasın yani e, diye buyuruyor bu ayeti kerimede ne demiş şeyde diyanetin maalinde? Yere doğrusanız olun yüzünüzü mescid arama doğru çevirin ki zalimlerin dışında insanların elinde size karşı bir koz olmasın Niye böyle oldu arkadaşlar? Koz olmasın. Ee, şimdi Muhammed diyorlar kafirler. Hem diyorlar İbrahim'in milletine tabi olmaktan bahsediyor. Hem de gitti başka kıblelere yöneldi. İbrahim'in yaptığı bir efendim şeye dönmedi diye. Onu bıraktı da öbür tarafa yöneldi diye. Bunun propagandasını yapıyorlar. Yahudiler de tabii ki bu anlamda kendilerine göre güya peygamberin daha önce bu tarafa doğru dönerken Niye şimdi böyle bir döneklik yaptı diye böyle bir e, efendim propaganda olarak bunu yaptıkları ifade edilir. Yani mesela burada bakayım el-Yahud yeşhadu dinena ve yettebiu kıbletana bizim dinimizi bile bile inkar ediyor bizim kıblemize tabi olur diyorlarmış ehli kitapta görüyor musun? Yani madem bizim kıblemiz haksa dinimiz de haktır demeye getiriyorlar. O zaman şeylerde müşriklerde ne diyorlar? yedda'i millete İbrahim ve yuhalifi kıblete hu diyorlar. Hem İbrahim'in milletine tabi olduğunu iddia ediyor hem de onun kıblesine muhalefet ediyor diye. Onlar da bunu söylüyorlar. Bu durumda insanların lafı bitmez. Bitmez efendim. Onlar ne yaparsan yap yine mutlaka bir şey söyleyeceklerdir. Onun için Rabbimiz öyle buyuruyor. Ancak illerledir ve zalimun hüküm sizden zulmeden insanlar var ya onların efendim durumu hariç yani bir, bir inadı benim yoluma ma tahavle Yani onlara laf bitmez. Onlar ne söylesem illa ona da uygun bir şey sizin için söyleyeceklerdir. Onların sözü bitmez. Öyleyse siz falatak şevhum vaxşevniyim. Onlardan korkmayın, benden korkun. Velü ütim ve nimeti Ve ben bunu niye yaptım? Bu kıble size benim bir nimetimdir, e efendim. O nimetlerimden bir nimettir. Böyle Alluküm tehdidim belki böylece siz doğruyu bulursunuz, hidayeti bulursunuz. Yani size dininizi öğretmekle nimetimi tamamlamak adına e, ben size bunları bütün bu dinin hükümlerini öğretiyorum, ahkamı sizlere efendim belletiyorum denmiş olmakta. Böyle Alluküm tehdidim belki böylece siz doğruyu yakalamış olursunuz. Şunu bilin ki arkadaşlar bu bir önceki ayetle bağlı buradaki ke, tamam mı? Yani size olan nimetimin bir parçası olarak. Ke ittima mihabi irsalina, yani bizim o peygamberi de göndermemiz de bu nimetlerimizin bir parçasıdır. Kema nitekim size de gönderdik. Bu nimetin bir parçası olarak. Rasulül mükküm, işinizden bir elçiyi gönderdik. O elçi ki yatüla alükm ayetin ayetlerimizi siz okuyor ve yüzeki kim? zekki yüzeki temizliyor. Efendim sizi temizliyor ve yâlimükumü kitâbe vel ve hikme Kitabı ve hikmeti size o o peygamber öğretiyor. Ve yuallimukum yine öğretiyor o peygamber. Ma'lem tekunu talemun. Bilmediklerinizi de size öğretiyor. Yani sizin, sizin içinizden bu nimetin bir parçası olarak size bir elçi gönderdik. Biz efendim ayetlerimizi size okuyor. Sizi temizliyor manen ve bilmedikleriniz kitabı ve hikmeti size öğretiyor. Bilmediklerinizi öğretiyor diye burada peygambere ait poz vasıflar üzerinde durulmuş. Peygamberin resul olduğu, kitabı tilavet ettiği, temizleyici olduğu, hikmeti ve kitabı öğretti. Yani buradaki kitaptan kasıt Kur'an'dır. Hikmetten kasıt da peygamberimizin sünnetidir. Yani peygamberimizin "Ela inni utiti'l kitabe ve ma'ah" diyor peygamberimiz. Bana kitap ve onun bir misli verildi diyor. Onunla kasıt sünnet olduğu da ifade edilir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de namazın detayları geçmez. Namazın rekatları geçmez. Namazla alakalı detayları biz peygamberimizden öğrendik. Oruçla alakalı, haşla alakalı, bütün bunlarla alakalı talimatların tatbikiğini biz peygamberimizden öğrendik. Peygamber der ki, huzü annin menasik hüküm, haçın menasikini benden alın buyurur. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki özet olarak verilmiş hükümlerin uygulamasını bize öğreten peygamberimizdir. Peygamberimizin bir görevi var arkadaşlar. Tebliğdir. Dini insanlara aktarmaktır. Kur'an'ı insanlara söylemektir. Aynı zamanda bir de görevi vardır. Tebiyindir. Tebiyin açıklayıcı olma gibi bir işlevi görevi vardır. Yani bir de tabii ki bunun dışında yani ammın tahsisinden mutlakın mukayyet kılınmasına kadar birçok fıkhi konularda bildiğimiz bize peygamber yani dinin teferruatını Ondan bizler öğrenmiş olmaktayız kardeşlerim. Abdestin farzları Kur'an'da geçer ama bunları ikilemek, üçlemek, üç defa yıkamak sünnettir. Bunu biz peygamberimizden öğreniyoruz yani. Mesela evlere girmeden kapılara geldiğiniz zaman izin isteyin diyor. İzini Kur'an söylüyor ama peygamber de üçlemeyi bize öğretiyor kardeşler. Onun için bunlarla alakalı daha detaylı uzun uzun konuşmak mümkün. Peygamberim burada dikkat ederseniz beyoğlu yani ve yuallimukum diyor. Yani size öğretiyor. Bilmediklerinizi diyor öğretiyor. Peygamber de bunu mesela hadiste geçer. i̇bn Mace'de, Mukaddem'e de geçer. Bu istu muallimen diyor. Ben muallim olarak gönderildim buyuruyor Peygamberimiz. Bu istu muallimen. Evet bizim de şu anda bu programımız oku okut. Bizler de inşallah böyle bir görevi şu anda sizler okuyorsunuz. Sonra sizler de artık bu halkayı dağıtacaksınız inşallah. Sizler şu anda birçoğunuz ilahiyatta belki öğrencisiniz, belki lisede öğrencisiniz. Sizler de inşallah Rabbimiz'in kelamıyla böyle bir e, efendim, derinleşmeyi sağladıktan sonra öğrendiklerinizi başkalarına aktarmak gibi bu kutsal davanın kendi çağında, kendi dönemindeki rolünü üstlenmiş olacaksınız. Ne kadar ne kadar şanslısınız arkadaşlar. Mevlamız buyuruyor اذكروني <gülüyor> اذكركم Yani beni anın ki yani beni nerede anabilirsiniz? Bir salat namazda ve tesbih ve nahbih yani yani namazda efendim olsun namaz dışında olsun beni anın ki ve zikr'küm e, ben de sizi anayım. Yani beni anarsanız ne kadar muhteşem biliyor musunuz? Yalnız başına oturdun seccadenin başında tesbih çekiyorsun. Zül celali sübhanallah diyorsun. Elhamdullah diyorsun. Allahu ekber diyorsun. Yani bunları söylediğinde Mevla'da kendi zatında şanına uygun bir şekilde seni anmakta. Ne kadar tenezzülde bulunuyor bize. Yani veşkürülü bana şükredin. Nimetlerime karşı, yani benim size verdiğim nimetlerime itaat ederek, yani verdiğim sağlığı, verdiğim size bedeni, verdiğim size nimetler karşısında bana itaat ederek sizde yani karşılığını verin. Vela tekfirûni. Bu arada aslında vela tekfuruniydir burası arkadaşlar. Yani nankörlük etmeyin buyuruyor Mevlamız burada. Yani bir masiyet işleyerek nankörlük etmeyin diye Mevlamız bize böyle bir uyarıda bulunuyor. Kutsi hadis vardır. Kutsi hadis neydi? Lafzı peygambere, manası Allah'a ait olan hadisler. Kulun beni diyor bir mecliste anarsam ben de daha hayırlı bir mecliste onu anarım buyuruyor kutsi hadisler. Evet. Kulum bana Efendim yürüyerek gelse ben ona koşarak gelirim buyuruyor. Bana bir karış yalışı ben ona bir zira diyor. belhasıl Mevla bizim ona yönelmemiz karşısında fazlasıyla bize karşılık verdiğini ifade buyurur arkadaşlar. Ya üvellezine amin usta'inu bis sabri ve selah. Ey imar edenler ista'inu yardım dileyin Yardım dileyin biz sabri sabırla ve ve namazla. Burada arkadaşlar niye e, sabırla dedim. Yani ale taati bela arkadaşlar sabır iyilikleri yapmaya devam etmek de etmek şeklinde olabilir. Namazı sabah namazı vaktinde uykuyu bölüp kalkmak ve kılmak, soğuk günlerde kalkıp abdest alabilmek sabır gerektirir. Oruç tutabilmek sabır gerektirir. Onun için asamu nasıl sabır denmiştir? Oruç sabrın yarısı denmiştir. Yani onun için sabırla sabrı gerektiren amelleri yapmak suretiyle Allah'tan yardım dileyin. Ne demek bu? Yani sabrı gerektirecek işleri yaparsanız arkasından da Allah'tan yardım et ya Rabbi deyince Mevla'da yardımını işte böyle bir tahammülü gerektirecek eylem ve işlerin arkasına yerleştirmiştir. Bunu unutmamak lazım. Vassalat namazda da yardım isteyin. Arkadaşlar her namazdan sonra müstecaf oluna mutlaka bir dua vardır diyor Peygamberimiz. Her hatimden sonra da müstecaf bir dua vardır diye de hadis var. Onun için yani namaz kıldın mı arkasından tabii ki istemelisin bir şeyler. Dikkat edin namazın sonunda Rabbana firlileri okuyoruz. Rabbana atinaları okuyoruz. İşte bu bizim namazın arkasından istememize dair bir durumdur. Burada niye namaz özellikle anıldı? Çünkü sürekli tekrar ediyor. Allah'tan en çok yardım dilemenin fırsatının olduğu ibadet namazdır da onun için. Bir de namaz ibadetlerin zikrin en büyüğüdür de onun için. Bir önceki ayette "Fezkuruni beni zikredin" Dediğim. Burada da namazdan bahsettim. Ankebut suresinin 45. ayetinde namazı kılın diyor ve "Aqimus-salate tenha ani'l-fahşaa ve'l-münker" namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar diyor. Ve zikrullahü ekber. Allah'ı anmak Allah elbette en büyüktür diye evlamız böyle buyuruyor arkadaşlar. Evet. "İbela demeyin." Bu ayet niye inmiş arkadaşlar? Niye inmiş? Bedir Savaşı gibi bazı savaşlarda Müslümanlar ölü verince seriyeler gidiyordu. Bazen seriyelerde Müslümanlardan şehit olanlar oluyordu. Falanca öldü, falanca gitti, falan filan diye ki bugün de Çanakkale şehitlerine dair biliyorsunuz bugün yani Ülkenin her tarafından şehit vermişiz arkadaşlar. Van'dan işte 18 kişi, Muş'tan 40 kişi, Bitlis'ten 70 kişi. Yani Çanakkale'ye yaklaştıkça insanlarımız o dönemde kafire karşı küfre karşı birlikte mücadele etmişler. Bu ülkemizi kurtarmak adına onlar mücadele etmişler. İşte ayeti kerimede e, o dönemin e, kahramanlarına işaret buyurarak ve demeyin Limen ihtelifi sebebi emvat Allah yolunda öldürülmüş olanları emvat demeyin. Ben doğrusu hum onlar ahya onlar diridirler. Yani ervah onların ruhları yani adeta kuş kuş e, gibi uçarlar diye burada Celal bazı şeyleri söylemiş. Yani e, onlar diridirler. Cennette onlar e, bir hayat yaşamaktadırlar. Velakin la teşurun Sizler bunu hissedemezseniz diye buyuruyor ayeti kerimesinde. Evet. Eyvallah. Bunun bir benzeri de Al-Imran suresi 169'a geçer. Ne der orada hocam? Vela taqse benlerledine gütülü fîsebilillâhi emvâta Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Vel on inda rabbihim Vel ahyâun inda rabbihim yurzûkun. Onlar Rableri kapıda hızlıklanmaktadırlar diye geçer. Bu ayet kelimenin sebebini üzülünü söylemem lazım Naime. Ne diyor orada? Ne mi diyor? Arkadaşlar, Uhud savaşında Cabir bin Abdullah'la babası Abdullah işte babası diyor ki Abdullah oğlum gel bu savaşa ben gideyim sen gitme. 5-6 tane kardeşin var, bacın var. Onlar da ortada kalırsa sen de ölür, ben de ölürsem, şehit olursam onlara kim bakacak diye. Dolayısıyla gel diyor bu savaşa ben gideyim. Ben ölürsem bunlar sana emanettir diyor. Ve o savaşta Abdullah bin Amr şehit olmuş. Tabii ki Cabir çok üzülüyor. Bu kadar ablası, kardeşi, bacısı var. Daha kendisi bile evlenmemiş. Ne yapacak şimdi? İşte Peygamberimiz onun üzüntülü halini görünce diyor ki Cabir'e ey diyor Cabir diyor biliyor musun babana Allah nasıl muamele etti? Nasıl muamele etti ya Allah? Babana Allah cennetine buyredince Buradan da şu çıkıyor Cennet şu anda var demek oluyor Tabii ki bu alan Abdullah hocamın alanı ama Cennet var mı yok mu o zaman mı yaratılacak Tabii ki bu rivayetlerden cennetin şu anda var olduğu anlaşılmış oluyor Allah Elhak. var değil mi hocam var mı diyeyeceğiz El Hak El Hak ya. Evet Şimdi arkadaşlar diyor ki Cabet şey Abdullah adabımız benden bir şey ister misin? Ya Rabbi burası ne kadar güzel bir yermiş diyor ya. Ben senden şunu istiyorum. Dünyaya beni geri döndür. Ben oradakilere buranın güzelliğini anlatmak istiyorum deyince hayır diyor o benim diyor bir kuralımdır. Benim yasamdır. Olmaz böyle şey deyince e, o zaman Ya Rabbi diyor buradaki güzelliği diyor benim diyor burada yaşadıklarımı onlara bildir deyince işte onun üzerine o ayetler inmiş. Allah yolunda ölenleri ölü demin. Onlar rızıklanmaktadırlar. فَرِحِنَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ min فَظْلِهُ Allah'ın kendi fazlından onlara verdiklerle seviniler ve esep şuruna bildediğine efendim kendilerine henüz ulaşmamış olanları efendim müjdelemek isterler diye korku yoktur, hüzün yoktur diye onlara bunu haber vermek isterler diye bu anlamda ayetin devamlarına işaret eden e, bu, bu ayetler onun için miymiş? Evet burada da onu görüyoruz ve mevla bir ilkiye işaret ediyor. Belene blüven <gülüyor> yemin olsun ki bizler sizleri deneyeceğiz. Bir şey, bir şey ile minel khawfi, korkudan bir şey ile min dediği için arkadaşlar burada korkudan bir şey ile vel cu'i açlıktan bu da oruç olabilir, kıtlık olabilir vesaire olabilir. Başka ve neksin eksiltmekle deneriz. Neden eksiltmekle? Minel emvali mallardan vel enfusi, enfüs nefsin çoğulun nefislerden canlardan eksiltmekle deneriz. Başka ve semarat ürünlerden toplayalım. Yemin olsun ki biraz açlık biraz korku biraz mallarınızdan ve canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmekle biz sizleri deneriz, imtihan ederiz. Bebeşşir-i sabirin sabredenleri sen müjdele diye buyuruyor Mevlamız bu ayeti kerimede. Onlar ki o sabredenler iza asabethum onların başına bir musibet dokunduğu zaman, musibet geliverince, gâlu onlar şöyle derler, İnna lillâh biz Allah'tan, Allah'tan geldik. Yani Allah'a aitiz. Ve inna ileyhi raciun. Yine ona biz rücu edeceğiz derler. Yani bu sahabe döneminde arkadaşlar müminlerin bir parolasıymış. Parolası buymuş. Onların başına ayaklarına diken batsa bunu derlermiş. Bir felaket yaşansa bunu derlermiş. Sadece ölüm için değil bilgisayarın çöktü. Ne demek lazım aslında? İnna ve inna ileyhi raciun. Kaza yaptın teker patladı araba efendim böyle bir sıkıntı yaşadım. İnna lillah ve inna aleyhi raciun demek lazım. Bu da tabi biraz Allah'la bağımıza bağlı bir şey arkadaşlar. Şimdi peygamberin söylediği, okuduğu duaları bazen ben kendimi okuyorum da ağzıma yakışmadığını hissediyorum. Samimis, samimiyetsiz bazen görüyorum. Yani mesela şu dua ne kadar güzel. Allahumma bike asbahna ve bike emseyna Tabi ki nahiye ve tabi ki nemut ve illeki masjid. yarap seninle sabahladım, seninle akşamladım, seninle yaşar, senin de ölüyor, seninle nahya ve tabi ki nahiye ve illeki masjid. Yani seninle hayatımı devam etmiyorum. Dönüş sanadır diye. Allahuma tabi ki aspahna ve tabi ki emsine ve tabi ki ve tabi ki nemut ve illeki diyoruz. Yani şimdi bunu aslında içselleştirmek lazım. Bunu hissetmek lazım, özümsemek lazım. Bunun için de iyi kul olmamız gerekiyor arkadaşlar. Samimi kul olmamız gerekiyor. İçtenlikle Allah'a bağlı kul olmamız gerekiyor. Yavan olmamamız gerekiyor. Namaz kılmamız gerekiyor. Örtünmemiz gerekiyor. Yani günah işlememiz gerekiyor. Gıybet etmememiz gerekiyor. Yani kulluğu bir bütün olarak yaşamamız gerekiyor Resulullah. Öyle olursak işte ulaihi aleyhim işte bunlar aleyhim salavatun min rabbihim Rablerinden bir salavat dedi. Burada rahmet diyelim buna. Min rabbihim ve rahmet. Rahmet demiş zaten. Maadede ne demiş hocam? Katında rahmet ve merhamet onlaradır. Ve ula'yı -e kömül mühtedüm. Evet onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. Şimdi burada yeni bir konu var. İnna's safa vel Merve min şi'airillah. Safa ve merve Allah'ın şiarlarındandır. Ş şiar şi'air yani e, simgelerindendir nişanelerindendir tamam mı manevi değeri olan e, efendim bizim izah et bizi biz yapan değerlerdendir şair arkadaşlar dinin umdeleridir ilkeleridir şair konusunda müminlerin Allah'ın şiarlarına saygılı olması istenir ve men şair Allah fe inneha min takvel gulub der Rabbimiz haç yöresinde kim Allah'ın şiarlarına şairine saygılı olursa o kalbin takvasındandır der Peki ne şeairdendir? hocam? Kabe şairdendir, Safa Merve şairdendir, Müzdelife şairdendir, Arafat'ta bekleyiş şairin bir parçasıdır. Yani haçın bu efendim bu rükünleri her birisi geçmişe ait yaşanmışlığı olan hadiselerin bir bakama manevi değeri olan hatıralarıdır. Onlara saygılı olmak durumundasınız. Aynı şekilde kurban da şairdendir. Hacılar da şairdendir. Onlara saygıda bulunmak. Hasan-ı Basri'nin ifadesiyle dinin emir ve yasaklarının tümü şairdendir. Namaz da şairdendir. Ezan da şairdendir. Kur'an da şairdendir. Belki başörtüsü de şairdendir. Bunlara saygısızlık olmayacak. Bizi biz yapan değerlerdendir. Onun için hemen haccelbeyti. Mesela Safa Merve neyin hatırasını bize ifade eder? Hacer annemizin, yani Allah'ın emrine teslimiyetin bir sonucu olarak, İbrahim Aleyhisselam burada kalacaksın, benim Rabbim öyle istedi deyince, eyvallah deyip orada kalmıştır. Orada kalmıştır. Allah'ın emrine amade olmuştur. Safa ile Merve arasında koşmuş, koşmuş, koşmuş. Evladım mahvolmasın. Bir annelik içgüdüsüyle yavrum helak olmasın diye, yani bir taraftan Allah'ın emri, bir taraftan yavrusunu kaybedeceğim. Kaygısıyla Yedi defa gidip gelmiştir. Şu anda biz bunu konuşurken yine Safa'da Merve'de koşanlar var. İşte Mevla buyuruyor ki, Safa Merve Allah'ın şiarlarındandır. Kim hacc eder? Femen haccel beyt evi'temara ya da ömre yaparsa fela cünaha aleyhi ona günah değildir. En ve bihima onları tavaf etmesi yani onlarda say etmesi ona günah değildir. Niye böyle bir kaygı yaşamışlar? Cahiliye döneminde arkadaşlar Safa ile Merve'nin arasında gençler şey varmış yani efendim e, putlar varmış safanın başında bir put Merve'nin başında bir put onlar orada e, efendim e, orada tavaf ediyorlarmış iki tane put var onlara ellerini sürüyorlar e, ve e, orada kurban kesiyorlar falan buna benzer o put peresiklerinin bir parçasını orada yerine getiriyorlar. şimdi ya şimdi İslam'a girince Müslüman olunca Peki biz burada yani e, eskiden olduğu gibi bunu yapacak olursak e, yani olur mu diye e, böyle bir kaygı şüpheyi yaşıyorlar. O zaman Mevlamız buyuruyor ki ey müminler Safa'da Merve'de Allah'ın şiarlarındandır. Siz o, efendim oradaki sayiniz o putlarla alakalı değil daha öncesine dayanan Hacer annemiz, annenizin evladıyla alakalı bir efendim e, feryadının çırpınışının bir tezahür eden, Allah'a teslimiyetinin de bir bakıma nişanesi olan bir durumdur diye evlamız onları e, yani say ederken oradan e, tavaf etmesinde, oradan dönmesinde bir günah olmadığını ifade buyuruyor. Ama, tatavu ahayran, ama kim fazladan gönülden koparak işler yaparsa tatavu dediğimiz fazladan ibadet. İnnallah'a şakirun alim. Elbette ki Allah e, onlara karşılığını verir. Allah'ın şükretmesi, karşılığını vermek şeklinde olur diyor Rabbimiz bu ayeti kerimesinde. Bir ayet daha okuyalım, hatta iki ayet böylece bitirelim. İnnerle zine onlar ki ketmederler, gizlerler. Neyi? Ma ol bir şey ki enzelnâ minel beyinat. Bizim indirdiğimiz neden? Minel beyinatı vel hüda. Beyinat dediği apaçık kanıtlardan, delillerden. Vel huda ve hidayetten. Yani min ba'de ma beyyennâhu linnâsi fil kidâ. Para'yı toplu verelim. Kitapta insanlar için açıkladığımız şeylerden hidayet türünden apaçık kanıtlardan bizim indirdiklerimizi kethmedenler var ya. Burada malde okuyalım. Indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya demiş önümüzdeki malde efendim. Ülây bunlar yelânûhumullah. Allah onlara lanet eder ve yelânûhumullah inun ve bütün lanet ediciler onlara lanet eder bu ayet-i peygamberimizin vasfı gibi Kabe'nin kıble olması gibi kendi kitaplarında var olan bazı hakikatleri rejim gibi bazı hususları ahkamı onların gizlemesi üzerine bu ayet-i kerime onlara bir ikaz ve uyarıyı bildiriyor Ebu Hürel'e çok hadis rivayet eder arkadaşlar niye çok rivayet ediyorsunuz deyince eğer bu ayet olmasaydı diyor ben asla yani peygamberden hadis rivayet etmezdim bu ayet beni yani lanete uğramama e, medar olacak bir tehlikeyi ifade ediyor. Onun için ben diyor, anlatıyorum diyor sizlere gerçekleri. Ancak illa ledine tabu kim tövbe eder ve aslahu halini düzeltir. Yani halini düzeltmek ne demek? Yani eskisi gibi olmaz. Ve beyyenü ve hakikatleri daha önce gizlenenleri söylerse, peygamberin vasıfları gibi. Fe işte onlar etu aleyhim onların tövbesini ben kabul ederim diyor Allah. Ve ene rahim. Ben tövbeleri kabul eden, merhameti çok olanım diyor bu ayet-i de. Ve Abdullah hocam ne yapıyoruz? Hocam sonra kadar bitirelim mi sayfayı? Evet, ol bitirelim. Şey, İnnel lezineke kafirler ve matu ve ölenler ruhum küffarun. Kafir oldukları halde ölenler var ya, ilaike işte onlar. Aleyhim onların üzerinedir. La'netullah Allah'ın laneti. Yani Mevla'nın merhametinden onlar uzaktır. Vel meleki meleklerin laneti ve nasi insanların ecmain bütün hepsinin laneti onlaradır. O kafirler, kafir olarak ölenler, hal edinefia orada ebedi kalacaklardır. La yuqafıfa anhumul adar azap onlara hafifletilmeyecektir. Ve lahum yunzarun Allah onların yüzüne bakmayacaktır. Bu da bir ağır bir cezadır. Yok saymak, yüzüne bakmamak. Ve ilahukum ilahun vahid. İlahınız tek bir ilahtır. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. al-Rahim. O Allah rahmandır. Rahim olandır. Ve bir yakışıklı çocuk görüyorum burada. Neydi ismi hocam? Salih hocam. Maşallah Salih. Ellerinden ayaklarından öpüyorum. O da sizin ellerinizden öpüyor hocam ayaklarından. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, hepinize hürmetlerimizi sunuyoruz. Ee, keşke keşke okulda görüşebilseydik. Ama her biriniz şu anda Abdullah hocamız işte e, böyle ecir alıyor. Manevi bir yatırım yapıyor. Ne diyor hadiste? Tüşfe'u tü'ceru. Yani aracı olun, ecir alın diyor. Ne kadar güzel bir hadis. Ezberleyin ha bu hadisi. Tüşfe'u tü'ceru. Aracı olun, ecir alın. Ben deniz fenerindekilere söyledim bunu. Tüşfe'u Ceru. Deniz Feneri'ndekiler evlendiriyor, eşya ile ev, ev sahibi yapıyor. Başka bir şeyler işte diyorum ki siz aslında varlıklı değilsiniz. İşçisiniz burada ama değil mi ki siz bazılarına vasıta oluyorsunuz, ecri götürüyorsunuz. Onun için hocam da şu anda ecri götürüyor. İyi bir hizmet yapıyor Allah razı olsun kendisinden. Sizler de aynı zamanda şu anda bu işi öğrenerek aktararak şu anda bakınız üç sayfayı okumuş olduk. Bunu bir güzel pekiştirin. Mesela Ya ilezün amene's sa'inü bis sabr ve salihattan ulaike aleyhim selavatun min rabbihim ve rahme orası aşırdır. Orayı ezberlemeniz iyi gider. Güzel olur. Repertuarınızda Kur'an'dan ayetler çoğalsın inşallah. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm. Bizim Allah razı olsun. Sağ olasınız. Arkadaşlara da hatırlatmış olalım. 2. günle başlamış olduk. 2. sonuna kadar hattıya, tercümeye kadar kendimiz okuyoruz. Haftaya hocamızla üçüncü gün ilk sayfaları beraber okuyacağız. Evet, bir sonraki hafta Tilker Rusulü'den başlıyoruz. Sizden ricamız, efendim bu bugün, bugün biraz 12 kişi var, azaldı. Hocam ara vermiştik, ondan dolayı bitti diye düşünenler olmuş. Ee, tamam. Hatırlatırız, haftaya devam ederiz. Tamam, Salih, bay bay.